Tarihin bulunduğumuz aşamasına baktığımızda belki de okulda olmak zorunda olan tek alan. Dil evet. öğretilmez, dil öğrenilir. Yani kendi dilini bilmeyen çocuk zaten başka bir şey öğrenen, Bu arada de. ben daha orada keskin de bir şey söylüyorum. Ben hiçbir şeyin öğretilemeyeceğini Bir çocuğa sorduğu soruya cevap vermek, onun bütün keşif duygusunu ve yolculuğunu durduran İşte akademik eğitimin en büyük zararı da tam da bu. Algoritmalarla hareketliyiz. Yaşama yabancıyız çünkü İngilizde varsa iyi iş var, bir de varsa diploma var, H'de e yapıda e var. Hayatı unuttuğumuz için oluyor bunlar. Her şeyini bakın, yemeğini zorla yedirdik, üstünü giydirdik, yere basmadan arabaya koyduk, yine yere basmadan okulda karşıladı bir öğretmen giydi, soydu onu. Ne öğreneceğini, ne yiyeceğini bir öğretmen söyledi. Tekrar o giydirdi, eve geldi. Bu ne olacak? Kendi kendine yeten, sorumlu birey olacak. Abi biliyorsun benim tuzum kuru. <gülüyor> ya ne demek istiyorum? Okul mokul işi bitti ya. Ne zaman eğitim konferansına bir şeye falan çağırıyorlar beni. Zaten biraz da işte ortada Dili profesör modunda yeterince gezdiğim için bu eğitimi yasaklayayım bir işe yaramaz falan ben çok dedim öyle. Çoğunlukla da fikirlerimin arkasındayım. Fakat eğitimle ilgili şöyle bir şey fark ediyorum. Eğitim basamaklarında yükseldikçe eğitimin gerekliliği ortadan kalkıyor. Yani ve geri doğru gittiğinde Big Bang gibi en önemli kısım okul öncesi eğitim gibi. Çünkü orası aslında ana baba kucağından çıkıp hayatta karşılaşmaya başladım, dünya ve sosyal ortamla ilişkiye geçmeye başladığım ve temel yeteneklerin aslında oturduğu Yer ve yaşlar. Ya beyin gelişimi açısından da o kısım önemli. Benim çocuklarım da işte biz onları daha küçük yaşlarında işte gönderelim mi göndermeyelim mi diye konuşurken bu kadar yaygın da değildi, bu kadar mevzu da değildi okul öncesi öğretim. Ya bundan bir 20 sene önce mesela. Ama şimdi gittikçe Okul öncesi dönemin önemine dair bir şeyler duyuyoruz. Herkes bunu teslim etti ama şöyle tendanslar, eğilimler, trendler görüyorum ben mesela. O yaşta çocuğun beyni çok hızlı gelişiyor ya, ne versen alıyor ya. İngilizce öğreteyim, matematiği basayım, okuma öğreteyim, bilmem ne adabı, muaşeret. Bir kısmı diyor ki çocuk sadece oynasın, coşsun, taşsın. Bu okul öncesi eğitimin bilimsel olarak çerçevesi çizilmiş, standart bir eğitim müfredatı ya da hedefleri var mı? Beğeniyor musun? nasıl olsa güzel olur'u konuşayım istiyorum. Evet. Çünkü bence bu önemli bir mesele. Diğer bütün eğitim hayatını biraz oradaki hikaye belirliyor olacak çocuğun. Ne öğretirim, ne öğretmenim abi. Şimdi çok ilginç bir şekilde eğitim işte ileri yaşlara doğru teknolojinin olanakları falan düşünüldüğünde bir binaya hapsedilmesi anlamsız hale gelmeye başladı. Aynen öyle. Yani üniversiteyi bir tek kampüste Okumak artık çok anlamlı değil. Çünkü geçmişte üniversitenin asıl fonksiyonu neydi? Başka hiçbir yerde ulaşamayacağın kadar kitaba orada ulaşıyordun. Başka hiçbir yerde ulaşamayacağın hocaları orada görüyordun. O nedenle de kendi içinde bulunduğun dar çevre seni entelektüel anlamda bir yere getiremeyeceği için daha büyük şehirlere üniversite okumaya gitmeliydik. Tarihin doğal akışı içerisinde doğal bir yerdeydi o. Şimdi üniversite eğitimi doğrudan yerinde olmasa da olur, lise eğitimi yerinde olmasa da olur, her grup için değil, oraya şehri koyayım. Hı. Belki daha sonra konuşuruz lise eğitimi kısmını. Şimdi bütün bunlar konuşurken çocukların oynasın, eğlensin dediğimiz yaşta okul öncesi niye gerekli? O da gereksiz diyoruz. Ama tarihin bulunduğumuz aşamasına baktığımızda belki de okulda olmak zorunda olan tek alan kaldı. İddialı belki bir şey söyleyeceğim ama bence tek alan. Nedeni de şu, dedim ya üniversite bugün... Gereksiz hale geldi bir kampüste eğitim vermeye. Okul öncesi niye gerekli hale geldi? O da şu nedenle. Bir çocuğun yetişmesi için bir köy gerekir. Bütün çağlarda geçerli felsefe budur. Niye bir köy gereklidir? Çünkü çocuk bilgiyi birinden, doğayla ilişkiyi, yani bir köy dolusu adam Bir köy dolusu insan gerekir. Çünkü o bir köy dolusu insanın her biri ona başka bir beceri yönetir. Kimi hayvanlarla ilişkiyi yönetir. Kimi bitkilerle olan ilişkiyi yönetir. Kimi Öz bakım becerilerini öğretir. Şimdi köyleri dağıldı. Çocuklar geldiler bir evin içerisine hapsediler. Önümüzde iki tane seçenek var. Ya ekranın karşısında bir iş yaptıracağız onlara. Ya babaannesiyle anneannesiyle birlikte bir yine evin içerisine hapsedeceğiz. Çok ayrı iki enerjideki insanlar. Şimdi ben de babaannesiyle büyümüş çocuklardan bir tanesiyim. Ama babaannemle bir odanın içerisinde büyümedim. Onunla birlikte tarlaya da gittim. Onunla birlikte ineklerin peşinde de gezdim. Onunla birlikte o ağaçları budarken onu da izledim. Onun hayatıyla senin hayatınızda ortak küme çoktu. Abi. Ortak küme çoktu. Daha güzeli şu, o kendi hayatını yaşıyordu. Ben de kendi hayatımı yaşıyorum. Şimdi ya bir çocuğu yetiştirmek için bir köy gerekir. Güzel felsefeymiş bu. Köyden annemi getireyim, oğluma baksın ya da kızıma baksın dersin olmuyor işte. Niye olmuyor? Çünkü bir, bir başka bireyi yaşamından koparıyor. Kendi köklerinden, toprağından, suyundan kopmuş bir yaşlı bireyi bir şehirde apartmanı hapsediyorsun ve senin görevin bu çocuğu eğitmektedir. Daha önce konuştuğumuz gibi bir de o mutsuz oluyor çocuğa. O iş, aynen yine bu defa bir mutsuz ebeveynlik rolünü içeriye sokuyoruz. E, evin içerisinde hapsolmuş, kendi topraklarında olmayan bir yaşlı da çocukla ne yapacağını bilemiyor. Çocukla ne yapacağını bilemediği için de sağlıksız bir ilişki var. O nedenle çocuğun bana göre 24 aydan itibaren bu iş için tasarlanmış okullarda olması artık zorunlu hale geldi. Çünkü bugün onları bekleyen geleceğe hazırlanacaklar. Bunun iki boyutu var. Bir, okul hayatına hazırlanacaklar. İki, yaşama hazırlanacaklar. Ve onları bekleyen bir dünya için kurgulanmış bir yere ihtiyacı var. O nedenle artık bence okul öncesi eğitim zaten belli yaşlar için zorunlu hale gelmeye başlandı. Daha küçük yaşlar için de daha çok teşvik edilmiş. Şimdi... Üniversite önemini yitirmeye başladı diyoruz. Bunu bütün dünya konuşuyor. Ama sen bugün şu an üniversitede okuyan öğrenciye de ki kapattım üniversiteyi takılın hepsi başı kesik tavuğa dönecek. Çünkü üniversite ya da kurumsal bir yapı olmadan bilgiye nasıl ulaşacak, onu nasıl birleştirecek, nasıl kullanacak, nasıl hayatını idame ettirecek bu beceriye sahip değil. Ben bunu gördüğüm zaman yıllar evvel bu bağlamda bu becerinin çocukken alındığını fark ettim. Yani bu beceriler aslında... Okuduğum ee, okuduğun kurumla ilgili bir şey değil. Nasıl bir yerde yetiştiğinle alakalı. Ve bazısı işte Mardin'in köy okullarından çıkıp o yüzden Nobel alabiliyor. Ya yani bir yol çizebiliyorlar. Yani do doğru okul öncesi eğitimi, bir okul olmasa bile köyden almış olur. Evet. sosyal bir duygusal evet. becerileri orada gelişiyor zaten. Yani o ben üniversiteden doğru geri gidip baktığım zaman mesela oradaki çocuğa iki şekilde ya iki beceriyle yaklaşmak gerekiyor gibi geliyor bana. Bir İnsan çocuğunun gerçek ihtiyacını anlayacağım. Bu benim tarafa biraz daha işte mütahallık. Bu insanın fabrika ayarlarıdır, beyin gelişimidir, o bu. Belki de bu çocuğun gittiği dünya neresiyse benim dünyamla hiç alakası yok. Kabulünü, kabullenmiş, o kabulün o kabul haline gelmiş insanlar tarafından yönetilmesi. Yani çocuğun her ortama, her şartı adapte olabilecek öğrenme ve gelişme becerisini edinebilmesi için bir şeyler yapmak evet. gerekiyor. Ben bunun yolunu bilmiyorum. Ufak tefek fikirlerim var ama bu. Bir, bir okul açık da bunu yürütemem yani öyle bir bilgeliğim yok. Ama mesela ne bileyim çocuğa matematik temeli vermek bana tuhaf geliyor. O çocuk daha matematiğin ne olduğunu bilmeden ya da işte o durumda okuma yazma bilmeden öğretmeye çalışmak. Mesela iyi pratikler neler bu açıdan? Yani ne neyi önceyi almak lazım? Öncesi şu zaten orada önce... bu bunun sorması da şu ana babanın da beklentisi var. Tabii tabii. Bu beklentileri normalize etmek zaten. Tabii şu anda işte biz mutsuzluğumuza ve kaygımıza kaynak yaratmayı sevdiğimiz için ya çocuğu doğa temelli bir okula gönderdik. Yanlış mı yaptık? Büm. Okul okul öncesinde dil eğitimi aldırıyoruz. Aldırmamalı mıydık? Aldırmıyoruz. Aldırmalı mıydık? Hani ne yapıyorsak tersi de bizi çağırıyor ya. O nedenle gidiyor. O yüzden bunun yolu yine dönelim kadim kültüre. Bir köy çocuğun neyini geliştiriyorsa aslında bir anaokulda bana çocuk bana göre çocuğun o bölümünü geliştirecek. Burada ne var? En kritik şeylerden biri o yaşlarda ne Fiziksel gelişimi. Yani bütüncül bakar, olayı da çok sade köklerde ararsak aslında karşımıza çok büyük bir problemi yok. Nerede aradığımıza, hangi gerekçeyle aradığımıza bakacağız. Şimdi buradan alalım. Fiziksel gelişimi. Zaten çok hızlı büyüdüğü bir dönemde. Bunun için neye ihtiyacı var? ya yani Teknik olarak biz bunu eğitimde nasıl adlandırıyoruz? Kaba motor gelişimi, ince motor gelişimi. Kaba motor gelişimi dediğimiz nasıl koşuyor? bir şeyi toplayabiliyor mu alabiliyor mu ince motor becerileri dediğimiz şeyle de daha küçük incelikli hareketleri yapabiliyor. Mu? Şimdi bunu bir köyde yaparsanız çayıra koşsun, meyve, çayıra meyve. koşsun, meyve toplasın, küçük çubuklarla yeri yapsın. Şimdi fiziksel gelişim böyle oluyor. Şimdi siz dünyanın neresine giderseniz gidin kaba ve küçük motor gelişimi için yapılan hareketler belli. Şimdi köyün bu özelliğini alın okula koyun. O zaman ne yapsın çocuklar? Bol bol oynasınlar, açık havada olsunlar. Küçük motor becerilerini geliştirmek için de etkinlikler yapılsın. Bir, bir tık, bir ek var burada mesela çocuk küçük motor becerisini iyi geliştirmesi için de atıyorum sepet ören teyzesini ya da halasını ya da birini onun yaptığı işe çok hayran olarak böyle sıkı gözlemlemesi onun gibi yapmaya çalışıyor. Yani sevmesiyle Tabii, ilgili. Sevmesiyle ilgili, ilgili ve kurulan ilişkiyle ilgili. Fiziksel gelişimi var. Yine bütüncül baktığımızda çünkü bir çocuğa bir bütün varlık olarak bakarsak onun bütün yönlerini geliştiririz. Şimdi başka neyi var? Sosyal duygusal becerileri var. Sosyal duygusal beceri dediğimizde kendine nasıl baktığı, çevresindeki insanlarla nasıl ilişki kurduğu. Yine köye dönün. Ne yapıyor? İşte yanda teyzesi sepet örerken değil mi? Küçük motor becerilerini gelişirken teyzesi ona diyor ki işte sen bunu yaptın mı? Bak sen bugün biraz yaramazlık yapmışsın diye bilmediği bir yöntemle öyle öğretiyor. Bak Hasan'a vurmuştun gördüm hiç hoşuma gitmedi diyor. Buraya dönüyoruz. Okul eğitimde bunu getirelim. Öğretmen ona... Başka insanlarla nasıl ilişki kuracağını, nasıl dinleyeceğini, nasıl sohbet edeceğini yapılandırıyor. Doğru eğitimciler aslında buralardan model alıyor. Başka hangi taraf var? Akademik taraf. Bir taraftan insanın zihinsel gelişimi, entelektüel de diyebiliriz. Buna entelektüel gelişimiyle ilgili bir ihtiyacı var insanın. O sırada ne diyor hala sonra Sana yeni bir masal anlatayım mı? Sana yeni bir şey öğreteyim mi? Bu sepet nereden geliyor biliyor musun? Kaç tane sepet yaptık? Şimdi anaokul eğitimi çocuğa matematik öğretiyoruz dediğimiz şey sadece saymaya öğretiyoruz değil ayakkabısını alırken diyoruz kaç tane ayakkabım var birkaç kere gördüğünde iki ile artık bir aşinalı oluşuyor. ona okulda öğreteceğiz ikinin ne olduğunu matematiksel anlamını öbür tarafa geçiyoruz dil gelişimi en önemli şey Çünkü dil çocuğun dünya ile iletişim kurma aracı. hangi insanlarla karşılaşıyorsa o insanlarla birlikte ilişki kuruyor bunu da iki şeyle yapıyor bir ana diliyle yapıyor iki eğer orada başka kültürlerden insanlar varsa onların dillerinde yine gidiyor onlarla öğretiyor. Okulda ne yapıyoruz okulunda? Bir, önceliği ana dil eğitimine veriyoruz. Bütün dünyada böyle. İki, hedef bir dilimiz varsa onun geleceği açısından önemli görüyorsak. ikincisinde de hedef dile maruz bırakıyoruz. Onu da öğretmeye çalışmıyoruz. Bak dünyada başka dilleri konuşan ha, insanlar var. Helal olsun. Bunları duy. Dilin öğretilemeyeceğini tabii, hala anlayamadık da o yüzden. Tabii. Yani. Bizim orada derdimiz O, o yüzden hani... Ana sorulardan biri şu ya, hocam okul öncesinde yabancı dil eğitimi önemli mi? Yani niye önemsiz olsun? Ama en önemli şey değil. Değil. Ve artı öyle de değil. Yani öyle de değil. Öyle yapılmıyor. Yap. Yapılmıyor. Yani ana diline hakim olmayan bir çocuğun ikinci dile sahip olması gibi bir beklenti olabilir. Dil Ve... öğretilmez, dil öğrenilir. Yani kendi dilini bilmeyen çocuğun zaten başka bir şey yani, öğrenmez. Bu arada ben daha orada keskin de bir şey söylüyorum. Ben hiçbir şeyini öğretilemeyeceğini düşünüyorum. Aynen katılıyorum sana. Benim öğrenme yolculuğumda bana yardımcı olabilirsiniz. Başka bir şey. Ama insan kendisi öğreniyor. Başka bir Hiçbir şey öğretemez. Yani kadar. onu ancak Ege bölgesinin tarımsal ürünlerinin bir listesini sen hazırlayabilirsin. İstiyorsa öğrenir, istemiyor. İstemesi öğrenir. Sen hızlandırabilirsin o süreci. Gibi gibi. O yüzden oradaki mesele şu. Sorularımızı Şimdi hocam ana dili gibi konuşsun. Ne yapacak? Önümüzdeki hafta Brüksel'de toplantıya mı gidecek bu? Bir, bir, bir yaşında öğrenmese aklımda. ne olur? <gülüyor> Dört yaşında öğrenmese ne olur? Hani baştan dedim ya, meseleye bütünsel bakarsak çözümlerimiz de bütünsel olur. Bu söylediğim akademik, fiziksel, sosyal duygusal, ruhsal alanların olmadığı senaryoya bakalım. Şimdi bunun adı ne? Anaokulu dediğimiz şeyin genel tanımı... Okul öncesi. Yani ne bu? Okula hazır. Okulda hayatı hazırlıyor göre. Bunların hepsinin okulda bir karşılığı var. Çocuk okulda matematik öğrenecek diyelim. Siz ana sayıları öğrettiniz falan ama küçük motor becerileri gelişmemiş. Kalem tutamıyorsa sizin ikiyi bilmedisinin bir anlamı var. Yanındaki çocukla nasıl konuşacağını bilmiyorsa, öğretmenin dilini anlamıyorsa, sırada dinlemeyi en bilmiyorsa, temel becerileri yoksa. Sırayla soru sorulması gibi bir alışkanlık olmamışsa, biz anaokulunda ne öğretiyoruz çocuğa? Sıraya girmek önemlidir anlatmıyoruz ki. Yemekhaneyi sırayla götürüyoruz. Bir yerden sırayla. Sıkıysa gitme zaten, anlıyorsun mevzuyu yani. Zaten mevzuyu anlıyorsun. Ona derdimiz sıranın hayattaki önemi değil. Onu deneyimletiyoruz. O bir beceri nerede işine yarıyor? İlkokula geliyor. Öğretmenin bir şey sorabilir miyim? Bir dakika şu anda Sinan konuşuyor diyor. Hayır önce ben istiyorum. Bak Bu iyi anaokulu eğitimi almamış olmak. Şimdi köy bunu nasıl yapıyor? Bir dakika bekle bakalım. Önce Sinan konuşsun diyordu. Köydeki biri hallediyordu. Şimdi okulda bunu yapıyor. O yüzden akademik beceriyi önceliklendirelim. Tamam. Bu yöntemi seçtiniz. Diğer beceriler yok. Olmadı. Tersinden. Ya takılsın okulda sadece. E okul geldi. Hiçbir hazırlık yok. Akademik eksik kaldı. Yani bütüncül bakmak zorundayız. O beş temel gelişim alanının hiçbirini ihmal edemeyiz. Benim kitap tane siparişim var abi. Yani bunu Var mı buna benzer bir şey ya da yapabilir miyiz? Bir, bence bir insanın bütün hayatı boyunca ben hani tırnak içinde başarılı, mutlu, kendini ifade eden insanın kendi özelliği var. yaptığı işten hoşnut olduğunu ve bulunduğu yeri kendi hoşuna gidecek şekilde organize edebilme becerisi evet. olduğunu görüyorum. Hemse iyi hissetme halini yani çocuğun kendisini bulduğu, içinde bulduğu ortam, orada kendini ifade ediş biçimi eğer o yaşlarda beyin bağlantılarını oturuyorsa bir süre sonra kendisi böyle iyi hissetmeyi zaten öğreniyor. Abi ikincisi de yani bu işte mutluluk meselesini eğer temelde kendini iyi hissetme haline oturtturabilirsek bir de ben şu andaki dünyanın ve gelecek dünyanın en önemli becerisinin bilmediğini fark etmek ve öğrenme azmi geliştirebilmek, onda peşinden gidebilmek olduğunu. Ama bunun bir anahtarı var. Ben etrafında bazıları bunu nasıl yapıyor, nasıl yapamıyor diye bakınca, acik kazınca, kendimde biraz yapabildiğimi düşündüğüm için dönüp baktım. Eskiden ilk gençliğinde benim etrafında bilmiyorum bir bakalım diye insan çoktu. Yani her şeyi bilen, pete pete anlatan, öğreten, tek yönlü aktarıma alışmış tiplerden ziyade mesela özellikle bu dünyanın belirsizliği, gerçek hayata dair sorular karşısında mesela böcekler ne yer? Ya bunu zor diye bir adam cevap veremez yani. Dur bir bakalım, internete girelim, araştıralım. Bilmiyorum kültürünün o yaşta oturabileceğini düşünüyorum. Yani çocuğu araştırmaya, denemeye, yapmaya sevk etmek. Zira bu motor becerileri içinde geçerli, duygusal becerileri içinde, sosyal beceriler içinde her şeyde bir anlatıp bu budur deyip çocuğu salmak var. Bir de yanılmasına izin vermek var. Bilmediğini fark ettirip araştırmak. Ama bu mesela ben bunu üniversitede yapmaya çalışıyorum. Medyatik karizmam olmasa çok rezil olduğum yerler olacak. Yani öğrenci için çünkü o geldiği yere kadar bilmiyorum diyen hoca bu ne lan oluyor Tabii. yani. Hoca nasıl bilmez. Halbuki biz öyle yetiştirildik abi. Bilmiyorum diyen hocalar sayesinde belki bugün bu kadar bilmeye falan dönük. Bunun bir okul öncesi versiyonu vardır. Okul öncesi versiyonu şu: önce neyi, hangi tehlikeden okulu, okul öncesini ayrı tutmaya çalıştığımızı söyleyeyim. O bilenlerden uzak tutmaya çalışıyor. Çünkü keşfe en açık olduğu dönemde ha, tam bunu demek bir çocuğa sorduğu soruya cevap vermek onun bütün keşif duygusunu ve yolculuğunu durduramış İşte akademik eğitimin en büyük zararı da tam da burda. Bir de e, öncede. Şeyde... Okul öncesi eğitimde bir de kişisel bakım eğitimleri vardı mı? Tabii. Yani ben mesela gitmedim anaokuluna hiç. Üstüme pide döktüm biraz önce mesela. Yani onu gördüm. <gülüyor> hatta öğretmenin ismini alacaktım. Yani bir yanlışlık var burada diye ama. <gülüyor> Yok ben gitmedim işte ondan. Öğretirlerdim <gülüyor> bu için. Tam orayı söyleyeceğim ama şu keşif kısmına bir şey daha eklemek istiyorum izninle. Çok üstünde durduğum bir alan olduğu için. Şimdi bir ara e, okulun bir tanesinde çocuk bir şey sormuş. Hatta sonra biz onu afiş bile yaptırdık. Yani Picasso'nun neden iki suratı var? Şimdi Picasso'nun neden iki suratı var? Biz bunu afiş bile yaptık ama emin ol ben hala cevabını bilmiyorum. Şimdi bunun sanat tarihi açısından bambaşka cevapları vardır. Resim tekniği açısından kuvvetle muhtemel bambaşka bir Picasso şey Picasso'nun çizdiği resimleri soru yaradı dedim mi? Yani öyle bir Tabii şey Çünkü çocuk özdeşim kurar. Yani o Picasso'nun resmi değil. O Picasso'dur ona göre. Çünkü çocuk sembolde de bütünü görür. Hani biz diyoruz eğitime bütünsel bakalım diye. Elimizde dünyaya en bütünsel bakan varlık çocuk. Yani okul oyuncusu eğitimi çocuktan örnek alarak gayet güzel formül Kesinlikle. Edebiliriz. O kadar o bütünsel bakar ve keşif duygusuyla bakar ki onun keşif duygusuna keyifle eşlik edecek rehberlere ihtiyacımız var aslında. Wow. Abi bak o yüzden açık beyin asam bu kadar işte frekans evet. Aynı şey ya. Yani, doğaya bakarak örnek almak diyoruz ya Aynı. Çocuğa bakarak örnek almak. Yani ya hep şöyle eğitimi şöyle anlatıyoruz ya çok karmaşık büyük problemlerimizde. Ya yok. Yani biz karmaşıklaştırıyoruz problemi. Doğaya, kendi kültürümüze ve çocuğa bakalım. Çözümler karşımızda dur. Biz ortalığı karıştırıyoruz. Beni. Çocuk zaten o meraklı keşif yolculuğunda onu öğreniyor. Şimdi bu öz bakımla ilgili e, senin pide dökmen üzerine konuştuğumuz şeyde de. Mesela okul öncesinin çok temel vasıflarından biri gerçekten budur bu arada. Bir başkasının yardımına ihtiyaç duymadan hayatını sürdürebilmek. Şimdi sen şunu düşün. Onun o andaki, ondan beklediğimiz ne? Ayakkabısını kendi bağlayabiliyor. Sabah hazırlığını kendisi yapabiliyor. Bak beklediğimiz bu. Ama bunun diğer sonucu ne? Üniversitede senin karşılaştığın öğrenci işte. Kendisi bir akademik çalışma yaparken kendi başına bütün süreci takip edebiliyor mu? Kendi öğrenmesinin sorumluluğunu alabiliyor mu? Bu ona kendi düğmeni, kendi ayakkabını giy. Eşyanı kirletmemeye dikkat et. Bunların hepsi bakın üniversitede de karşısında çok büyük bir şirketin genel müdürü olduğunda da karşısında. Biz çok büyük bir genel müdürden beklediğimiz yaşam becerileriyle anaokulu çocuğundan beklediğimiz çok farklı değil ki. Hepsini sadeleştirelim. Temelde aynı. Çocuğa diyoruz ki arkadaşlarını dinlemeyi, bir başkasını dinlemeyi öğrenirsen daha rahat öğrenirsin. Çünkü dinlemek öğrenmenin şeyi. E biz bir CEO'ya da aynısını söylüyoruz yöneticilik eğitiminde. Dinle. Şimdi... Anaokulunda da dinlediyoruz, orada da dinlediyoruz. Diğer aradaki öğrendiklerimizin falan hepsi detay. Bu arada eğer bizi izliyorsa yıllar önce üniversitede bana denk gelen sevgili bir yüksek lisans öğrencisi adayımız vardı. Tabii ki isim vermeyeceğim. Benden şey rica etmişti. Hocam benim için bir literatür taraması yapar tamam. mısınız diye kendi tezi için. Şimdi e, onun okul öncesi eğitim almadığını anlamış bulunuyorum. Tamam <gülüyor> ya değil. da okul öncesi eğitim aldıysa o okulu kapattırmamız gerek. Kapatma mesela. Şimdi Şöyle düşünün, bütün ebeveynlerin hayali ve hemen hemen her okulun iddiası şu. Kendine yeten, özgüvenli çocuklar yetiştirmek. Bakın kendine yeten, özgüvenli, gelecekte Türkiye'yi ya da dünyayı yönetecek çocuğun bir sabahını alalım. Sabah kalktı, değil mi? 4 yaşında bir çocuk, anaokuluna gidecek. Dünyanın her yerinde bunlar kendi ayakkabılarını giyerler. Üzerlerindeki temel ihtiyaçlarını, çok komplike olmayan kıyafeti giyerler. Burada... Evde giydiriliyor. Robot gibi. Hele kışsa. Siz kışın giydirilmiş çocuk görüyor musunuz orada? Robot sosis paketi gibi gitti. Her şeyini bakın. Yemeğini zorla yedirdik. Üstünü giydirdik. Yere basmadan arabaya koyduk. Yine yere basmadan okulda karşıladık. Bir öğretmen giydi. Soydu onu. Ne öğreneceğini, ne yiyeceğini bir öğretmen söyledi. Tekrar o giydirdi. Eve geldi. Bu ne olacakmış? Kendi kendine yeten sorumlu birey olacak. 4 yaşında yapabileceğiniz ne varsa onu yapıyor olmanız, 40 yaşında yapmanız gereken ne varsa onu yapacağınız anlamına geliyor. O yüzden anaokulu şunu diyecek. Ben 40, 60, 80 yaşında bir yetişkinde ne bekliyorum? Onun en temel ve sade becerisi ne? Anaokulunu buna göre düzenleyecek. Özüne. Özüne, bu özüne işin oluyor. özüne. O yüzden akademik eğitim, ya İngilizce eğitimi şöyle olmazsa, şimdi okul seçiyor veli mesela, şunu niye seçtiniz? Öğrettiği yabancı dil buydu. Şimdi bunun, onun toplam hayatındaki karşılığı ne? Sonra çocuğun... Ayakkabılarını örneği... bağlayamıyor ama çatı çatır, çatır Heh, İngilizce konuşacak. Çatı çatır İngilizce konuşacak. Şimdi bu olabilir mi? İşte abi, temel yaşam becerisi denen şeyin hayattaki çeşitli faydalarını anlamadığımız zaman algoritmalarla hareket ediyoruz. Yaşama yabancıyız çünkü. İngilizce varsa iyi iş var, bir de varsa diploma var, bu da var. Hayatı unuttuğumuz için oluyor bunlar. Tam da öyle oluyor. Şimdi şöyle Oyun düşün, boyunda bunun parçası. O da onunla abi. ilgili. Şimdi mesela gelecekte ne yapacağız? Çocuk İngilizce öğrensin falan nedir? Aslında yabancılarla iletişim kurma değil mi? Bak şimdi yani, alalım tabii. aynı beceriyi, problemi sadeleştirelim yine, anaokuluna inelim. Anaokulunda biz çocuklara ne öğretiyoruz? Yabancılarla sağlıklı ilişki nasıl kuracak? Çünkü ne, o yaşındayken tanımadığı biriyle bir yere gitmemesi gerektiğini, bir hediye kabul etmemesi gerektiğini, Bedeninin kendine ait olduğunu, onun izin vermediği hiç kimsenin dokunamayacağını öğretti değil mi? Bununla hem onun güvenliğini sağlıyoruz bir taraftan, bir taraftan da ne yapıyoruz? Yabancılarla nasıl ilişki kuracağını İletişimi öğretti. sınırlarını belirliyor. Şimdi yabancıyla karşılaştı, ihtiyaç duyduğu araçlardan birine onunla aynı dilde konuşabilir. Bak şimdi dil bir ihtiyaç olarak eklemlenmiyor Önce bir yabancıyı, tanıdığı, ebeveyni bunları bir ayırt etsin. aa Bunlar... ne kadar benziyor bak böyle bakınca. İntegral'ın ne işe yaradığını hiç bilmeyen birine integral öğretmek ne kadar imkansızsa evet. dil bana ne lazım? Ne, ne lazım, lazım değil Zaten ya düşünsenize çocuklar binlerce saat özel okullara gidenler, binlerce saat İngilizce. Ders alıyorlar ama İngilizce bilmiyorlar. Niye? Çünkü çok temel bir şey daha anaokulundan itibaren eksik kaldı. Yabancılarla iletişim kurma isteği, ihtiyacı yok. Çünkü ya biz onları yabancıların tamamını kötü. Şimdi bak yine dönelim. Neyi öğretmemiz lazım? İyi ile kötüyü ayırt etmeyi. İyi insanla kötü insan ayırt etmeyi. Buyurun bunu alın. En büyük şirketin insan kaynakları yönsüzü yapın. İyi çalışanla kötü çalışan. Abi hayatın araçları amaç, amaçlar araç olmuş evet. yani Tam bu. Tamam diyor. Baş aşağı olmak bu işte. Tamam. Ama çok iyi oldu bu tasnif. Yani sadece okul öncesi için değil. Yani hemen hemen her yerde yaptığımız büyük yanlışıcamın düzeliyor inşallah. Yani çünkü bizim bunları konuşabilmemiz zaten bunların anlaşılabileceği bir dönemde yaşamamızla ilgili. Anlıyor insanlar bunları. Ve özellikle inşallah bu işin en önemli merkezi noktasında olan anne babalar bunları dinliyordur, anlıyordur. Burada duyduğunu gidip eşine, dostuna, komşuna, çoluğu çocuğu olana anlatıyordur, bunu mevzu ediyordur diye umuyorum. Ben şimdiye kadar konuştuğumuz konuların hepsine şöyle bir baktığımda hakikaten katkı yaptığımızı düşünüyorum. Yani çünkü bunları benim çocuklarım yeni olurken birilerinden duysam benim işim daha kolay olurdu. İnşallah biz de birilerinin işini kolaylaştırıyoruz. Umarım, umarım. Yani. yani oluyor, oluyor. Biz hani bir öncekinde dedik ya mutlu bir ebeveyn her çocuğun hakkı, iyi bir okul, iyi bir öğretmen, iyi bir eğitim yaklaşımı da her çocuğun hakkı. Her çocuğun hakkı aynen. Ve bu da öyle çok karmaşık yapılar değil. İyi, çok sev. İyi de çok basit bir şey.